Gözlerin alevdi çekti içine yanıp kavulmayı ben istedim kandım rüzgarına benim suçum ne esip savulmayı ben istedim gözlerin alevdi çekti içine yanıp kavulmayı ben. İstedim kanın rüzgarına benim suçum ne esim savunmayı ben istedim sevdası yasaksın bunu bilsem de çare değil artık çekip gitsem de sıktın kuşumu her gün ölsen de. Aşkla vurulmayı ben istedim Sevdası yasaksın bunu bilsem de Çare değil artık çekip gitsem de Sıktığın kurşunla her gün ölsem de Aşkla vurulmayı ben istedim Ben istedim Susturdun dilimi, lal oldum birden Geçtim aşkın için, ömürden serden Çağla yanırmaktır, ne gelir evden? Böyle durmayı ben istedim Susturdun dilimi, lal oldu birden Geçtim aşkın için, ömürden serden Çağla yanırmaktır ne gelir elden böyle durmayı ben istedim? Sevdası yasaksın bunu bilsem de Çare değil artık çekip gitsen de Sıktığın kurşuma her gün ölsem de Aşkla vurulmayı ben istedim? Nasıl bunu bilsen de Çare değil artık çekip gitsem de Sıktığın kurşunla her gün ölsem de Aşkla vurulmayı ben istedim Ben istedim, ben istedim Ben istedim, ben istedim, ben istedim, ben istedim.